Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acar soy. Gelecek Bilim'de bir bilim iletişim platformu efendim. Her seferinde söylüyoruz videoların başında. YouTube'dan ve Twitch'ten içeriklerimizi bulabilirsiniz. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bilim iletişim ile ilgili yazılarımız, çevirdiğimiz makalelere ulaşmak için bizle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Gelecek Bilim'de nokta e gidebilirsiniz. Aynı zamanda yayınlarda söylediğimiz, önerdiğimiz kitaplar, hocaların daha önce önerdiği kitaplar, hocaların söylediği kaynaklar, hepsinin arşivi ve kullandığımız İngilizce kelimelerin, çalışma setlerinin, bütün hepsinin linklerini ve aynı zamanda Discord kanalımız var, Discord'umuzun da linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi, 2020 Nobel yayınları yapıyoruz, Gelecek Bilim'de de. E, ne yaptık? Nobel'in genelinden bahsettik. Nobel nasıl bir şey, neden, neden çıktı bu Nobel ödülleri, Alfred Nobel kimdir, onunla ilgili ilginç bilinmeyen bilgileri verdiğimiz bir videomuz var. İzlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Ardından, Fizik ve kimya ödüllerinin açıklanmasını birlikte sizle birlikte izleyip çevirdik. Ee, üzerine konuştuk soruları falan da konuştuk. Şimdi son yayınımızda 2020 Nobel tıp ya da fizyoloji alanındaki ödülü konuşacağız. Hepatit C virüsünü keşfeden bilim insanlarına verildi. Hemen istiyorsanız hiç... Vakit kaybetmeden başlayalım. Ben yine burada hazırladım. Anons şimdi burada farklı bir şey var. Daha önce fizik ve kimyaya anlattıklarımızda İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi veriyordu ödülü ve onun işte genel başkanı konuşuyordu. Oradaki fizik ve kimya komitelerinden insanlar konuşuyordu. Fizyoloji ve tıp dediğinizde Karolinska enstitüsü var yine. O karar veriyor. Oradaki Nobel Meclisi diyelim o karar veriyor. E, fizyoloji ya da e, tıptaki e, Nobel ödülü 2020 ödülü Harvey Alter, e, Michael Houghton ve Charles Rice'a gitti. Ne için? Hepatit C virüsünün keşfi için. E, gitti. Şimdi bunu istiyorsanız birlikte izleyelim ve e, çevirelim siz. Nobel, Nobel e, Komitesi ya da toplan şey grubu, Karolinska Üniversitesi'ndeki bugün karar verdi ki 2020 Tıp ya da Fizyoloji'deki Nobel ödülünü Harvey Alter, Michael Houghton, Charles M. Rice'a birlikte ödül verdi. Ne için? Hepatit C virüsü için. Şimdi bunların biraz geçmişinden bahsedelim. Harvey Alter, 35'te New York'ta doğmuş, ee, Ulusal e, Sağlık Enstitüsü'nde e, çalışırken bulmuş, Bethesda'da çalışmış. Michael Horton, Amerika İngiltere'de doğmuş, Chiron. E, Şirketinde, Kaliforniya'daki e, çalışmalarını da bulmuş, 2010'da Alberta Üniversitesi'ne geçmiş Kanada'ya ve orada çalışıyor hala. Charles Rice ise 52'de doğuyor. Sacramento'da, Kaliforniya'da. O da araştırmasını, ödül alan araştırmayı Washington Üniversitesi'nde San Louis'de gerçekleştirmiş. 2001'de de Rockefeller Üniversitesi'ne geçmiş ve orada hala çalışıyor. Gönila Hennestad bu komitenin, tıp komitesinin ee, üyesi bize bundan bahsedecek. Burada komik bir şey oluyor. Söyleyeyim bunu. Şimdi bu resim kartlarını değiştirecekler. Bak kadın bunu alıyor. <gülüyor> ötekini koyuyor durmuyor ama. Bakın koskoca Nobel'de hani bizim yayınlarımızda problem olunca falan diyoruz ya ah falan filan. Yani Nobel'de bile oluyor. Hiç kasmamak lazım böyle şey. Bak bayağı bir uğraşıyor. Ben onu yazdım. Nerede tamamladığını. Nope. En sonunda da bırakıyor bak. Koyamıyor bak şimdi bak. Bırakıyor. Hop. Beceremiyor. Çok büyük şey değil mi? Herkes seni izliyor. Nobel ödülünü açıklıyorsun. Hop, hop. En sonu bak bak. <gülüyor> Bırakın. Kadının bakışı çok güzel orada. Bakayım yakalayabilecek miyim? Şöyle bir yeter hadi bakalım diyor. Bak gördün mü? <gülüyor> ne, neyse konuya geri dönelim. Anlatsın This bakalım. Prize, Bu yılın Nobel, Nobel ödülü medicine, fizyoloji ve tıptaki hepatit C'nin keşfine, virüsüne geldi. E, e, Karaciğer e, e, şeyinin, enfeksiyonunun, iltihabının diyelim, inflamasyonunun ve hepatit. Son raporunda Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada 70 milyonun üzerinde hepatit C vakası olduğunu söylüyor. Bu tabii ki gerçekten gerçek rakamdan daha düşük bir rakam bu, daha düşük bir tahmin. Çünkü çoğu teşhis almıyor. Dört bin ölüme yol açıyor aşağı yukarı her yıl ve karaciğer e, naklinin e, ve karaciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri. Hepatit virüsünü biliyorsunuz. Hepatit A, B. Daha çok bizde B bilinir değil mi? Hepatit B galiba sarılık diye. A, B ve C üç tane şey var. Bu virüsler birbirlerinden farklı ve farklı hastalıklara yol açıyorlar. Hepatit, hepatit A virüsü su ya da e, pislenmiş ya da bulaşılmış e, yemekle su. E, kirlenmiş e, ya da bulaşılmış, bulaş olmuş e, yemek <gülüyor> ve akut bir enfeksiyona yol açıyor. Hızlı gelişen. <gülüyor> ve birkaç haftada <gülüyor> e, şey yapıyor, düzeliyor. <gülüyor> ve bütün e, hayatın boyunca artık ona bağışıklık kazanıyorsun bir kere geçirdikten sonra. Hepatit B'ye gelirsek bu B ve C buna e, farklı olarak bundan Bunlar akut değil yani gelip geçen hani ateşlendi yaptı bu enfeksiyon ve gitti hani grip mesela akut bir enfeksiyon gibi bir de kronik var sürekli devam eden B ve C kronik e, enfeksiyona yol açıyor ve kandan bulaşıyor. Kronik e, karaciğerin kronik bir şekilde e, iltihaplanması ciddi bir or, sorun or e, ve bir sürü e, karaciğer tabii ki bir sürü önemli. Kilit noktadaki fizyolojik süreçte rol oynuyor. Karaciğerin e, fonksiyonundaki bozukluklar hayat te hayatı tehdit edici bir noktaya Kronik gelebilir. Kronik hepatit silent, e, zamanla gelişen bir hastalık ama sessiz bir hastalık. Karaciğerin e, işlevini yok eden bir hastalık yıllar içinde, 10 ila 30 yıl içinde genelde semptomlar olmuyor başlıyor kronik hepatit oluyor siroza dönüşüyor bu ve e, karaciğer kanserine kadar gidebiliyor siroz biliyorsunuz Atatürk'ün de işte teşhis, bildiğimiz teşhislerinizden siroz hastalık buraya kadar geldikten sonra yani bu kadar on yıllar geçip de biz bunu fark etmem çünkü testi yok Testini bilemiyorsun hepatit şeyinin e, testi yoksa e, belirti de yok kendi kendi içeriden içeri devam ediyor eski zamanları söylüyorum şimdi var da işte buldukları o zaten ve bu belirti vermeye başladı hem çok ciddi oluyor hayatta etkili oluyor hem de tedavisi çok pahalı oluyor çok zor oluyor. <gülüyor> Ya da şey oluyor yani, organ nakli gerekiyor. Kronik hepatit vakalarının artışı 70 yıl önce ortaya çıkmış. Bu hastaların birden fazla kan transfüzyonu, kan nakli gerçekleştiği oluyor. Oradan anlaşılıyor. Bunlar da tabi terapötik şeyler de olabiliyor bu yani tedavi amaçlı olabiliyor e, saflaştırılmış temizlenmiş kandan elde edilen. In 1967, Buruk Blomberg, 68'de Buruk Blönger Hepatit B virüsünü keşfetti, Nobel ödülü almış, 76'da da 68'de keşfetmiş, 76'da da Hepatit B'nin keşfiyle Nobel'ini almış. Bu şimdi çok önemli bir buluştu. Hepatit C'nin diğer vakalarını açıklıyor. Hepatit B'nin pardon. Şimdi hastalık sessiz ilerliyor, zamanla gelişiyor. Ve kimin kimde olduğunu bilemiyoruz. Sağlıklı gözüküyor. Bu yüzden çok uh, alarm verici bir şey. Şimdi kandan geçen hepatitin anlamamız çok önemli oldu. Çünkü kan verirken kan e, bağışlayanlarda bunu testi yapılıp anlaşılabiliyor başkasına bulaşmadan. 1960'ların sonunda Harvey Alter. E, diğeriyle Michael şeyle e, e, Kolaboru ediyor Birlikte çalışıyor Kan bankası Kan bankasında bunlar Hepatit virüs negatif çıkan kanlar Yani hepatit B'yi biliyoruz ya Bulduk ya Nobel işte daha önce Onu bakıyorlar tamam kan verilmeden Ama yine de hepatit Enfeksiyonu oluyor bu insanlar Bunu fark ediyor Hepatit, hepatit B e, bulaşmış kanları çıkarsam bile yine hepatit vakaları oluyor, yine hepatite oluyorlar. Bunun büyüklüğünü e, belirlemek için kan verenlere daha sonra takip etmiş hepatitte dönüşen insanlara hepatit geçirenlere. Ve çok fazla hepatit vakası var ve B tarafından açıklanmıyor. Bu başka bir şey olmalı. Burada bir şüpheye düştü. Bir başka enfeksiyon var burada. Sadece Alter değildi bu konuda şüphelenen. Başka bir... Gösterilmemişti ama. 78'de gösterdi ki bu tarz hepatite olan yani kan almış kanda hepatit B yok ama gene hepatiti var adamın hastalığı var başka bir hepatit yani bundan plazma alıyor. Bu plazmayı alıp şempanzere verdiğinde onlarda da hepatit olduğunu görmüş, göstermiş. Bunlar karaciğer iltihabı hastalık belirtileri Ge geliştirmiş bu şempanzeler Alter ve onun iş arkadaşları tarafından ve e, araştırmalar yapında bunun bir virüse benzediği buna yol açan e, şeyin bir virüse benzediği ortaya çıkmış bu virüsü e, tam, ne olduğunu anlama e, şeyimiz e, derler, görevimiz devam ediyordu daha da yaklaşmış. birkaç yıl geçmesi gerekecekti tabi bunun için Çığır açıcı şey, Michael Houghton e, o araştırma şir şeyde, şirkette çalışırken birkaç şeyin birbirinin şeyini kullandı, birkaç yöntemi birlikte kullandı iminoloji tekniklerini. <gülüyor> Şimdi bunun çalışması için belli varsayımlara dayanıyordu. Şimdi hepatit bulaşmış, hepatit C olduğunu düşündüğümüz bulaşmış e, hayvanlardan e, bir örnek alıyorsun genetik örnek ve o genetik örnekte o yeni virüsün ne olduğunu bilmiyoruz ama virüs olduğunu düşünüyorlar. Ona ait bir DNA şey parçası genom olması lazım. Virüse ait bir genetik parça olması lazım. Bir de bu hepatite sahip olan insanların kanından serum kanı alındığı zaman e, orada Antikorları olması lazım. O virüse karşı antikorlar bulunması lazım kanında. Bunları da şunun için kullanıyorlar. Ben ondan aldım. Bu antikorun görevi ne? Zaten vücut kendisi, hepatitin ne olduğunu yani bilmiyor ama onu tanıyor bu antikor. Bu antikoru alıp başka mesela bu adamda olduğunu biliyorum. Aldım. Bunu hayvanın kine ile birlikte aynı yere koyduğunda bu gidip antikor... Oraya bağlanacak mı? O hücreye bağlanacak mı? Onu ne şey yapacak mı? Yani o tanıyacak mı? Tanırsa şu demek, bu adamda hepatit vardı, ona karşı bir antikor var. Bu antikor gidip bu aldığımı da bulursa demek ki bu hayvanda da hepatit var. Kafasında bir tarama yöntemi. With blood from an animal, hayvandan, enfektovuş hayvandan gelen kanla... Bu her bir bakteriye bu DNA'sını göstermişler. O bakterilerde özel bir protein üretmiş. Bu anti antikorlarla bu proteinleri taradıklarında bunların sadece bir tanesine pozitif çıkmış. Şimdi bunu aldıklarında bu ortaya çıkan hani hesapta bunda var dediklerinin DNA dizilimine baktıklarında başka bir virüse benzer bir dizilim göstermiş. They named the virus the C virus. Ve bunu Hepatit C ismini vermişler. So, time, Molekül tabanlı yaklaşımların ilk defa bilinen bir virüse karşı kullanıldığı ilk defa bu çalışma. The tabi group immediately took advantage of this knowledge. bu bilginin bilgiyi kullanarak hemen bu konuda bir test üretmeye başlamış. Ee, bir kan da sana kan veriyor değil mi? Sıkıntı bu şimdi anladık. Hastalığın ne olduğunu yani önce saptamam lazım. Bakın tedavi ve korunma, insan sağlığı, bilim hep böyle çalışıyor. Bir şey var ve bilmiyorsun. Bilgisizlik bizi götürüyor. Bugün de korona'da yaşadığımız o değil mi? Yani koronavirüsün e, testini bulmak en bir başta. Test yapmadan tamamen körsün. Kimde var kimde yok bilmiyorsun. Bilemezsen bu cahillik içinde sana bulaştırır mı bulaştırmaz mı bilmiyorsun. Önce anlamak gerekiyor nasıl bulaşıyor ve var mı yok bunun net bir testi gerekiyor. Aynı şekilde bunlar da o şekilde. Önce bir laboratuvarda bunu saptamayı düşünüyorlar bir fikirleri var. Saptıyorlar. Sapladıktan sonra bunu bir teste dönüştürüyor. Satılabilecek her yerde kullanılabilecek bir test laboratuvarda yani. Çok acil buna lazımdı. Bu testi geliştirdiklerinde den, tabii denediler yani gerçekten çalışıyor mu? Ee, i̇şte bu e, ulusal sağlık şeyindeki bir kan bankası var ya bizdeki kızlay Kan Bankası gibi o kan bankasından kanları deniyorlar. Şimdi burada bazılarını şüpheleniyorlar. Bunlarda bu virüs vardır bir şey var bunun hepatit var diyorlar. Bazıları da yok içinde yok. Gerçekten temiz kanlar. Bunları karışık veriyorlar ve bunları testi yapanlar bilmiyor tabii ki. Ve bunlar bakıyor. Hakikaten var mı? Var dedikleri ilk başta bizim şüphelendiklerimiz hayır yok. Gerçekten temiz kanlarda da hayır diyor, buluyor. Yani hassaslığı doğru bir şekilde söylüyor test. Böyle bir testin olması bu çok önemli bir adımdı. Bundan sonra dünyadaki bütün kan bankalarında bu Tarama başladı. Yani sen bir kan şeyi verdin, kan bağışı yaptın. Bu kanın içinde hepatit A, B var mı bir de C var mı? Artık buna da bakabiliyoruz. Bu da tabii ki kan naklinden sonra ortaya çıkan enfeksiyonların sayısını çok dramatik bir şekilde, çok büyük bir şekilde düşürdü. Hepatit enfeksiyonunu tabii ki. Şimdi burada önemli bir soru daha kaldı. Peki hepatit C virüsü tek başına bu tarzın yeni bir hepatit hastalığı dedik ya, ya da işte kandan sonra kan aldıktan sonra çıkan bir hepatit var. Sadece hepatit C mi bundan sorumlu? Bunu da şöyle yapıyorlar. E, bu virüsü moleküler olarak klonluyorlar. Bakalım bizim bu klonumuz da aynı hastalığa yol açacak mı? Charles Rice, Charles rice yapıyor bunda. Washington, Washington Üniversitesi'nde ekibi. Moleküler olarak onu replike etmek, e, ko, klonlamak için. Virüsün hepatit C diye düşündükleri virüsün genomunda 3 so, tane team, şey bulmuşlar. Şimdi e, klonladılar. Klonları verdikleri zaman hayvana. Hayvanda hepatit C yani hepatit hastalığı gelişmiyor. Ee, o zaman adam da demiş ki Charles da niye olmuyor aynı orada oluyor bunda niye olmuyor bizim klonladığımız kısım inaktive edici bir genom ya da belki hakikaten mutasyon var o genomda ama o genomu o mutasyon orada kapalı en, enaktive olmuş burada kırmızıyla gördüğümüz şimdi şeyler bazılarına var bazılarında yok. Şimdi şunu anlamış olduk bu virüs ...kendini yenilerken, kendinden çoğalırken e, DNA'sında hatalara yer var. Hata oluyor ve bu virüs çoğaldığı zaman, çoğalırken bazıları enfekte edici özellikle bazıları değil. Böyle bir hata keşfediyor. Of such of the virus as a whole. Şimdi aslında normalde genetik olarak çok farklı farklı virüsler oluşması mantıklı hayatta kalması için. Birisi ölecek, birisi yapamayacak, birisi yapacak. Hani hep söylürüz ya koronavirüs de öyle zoonotik hayvana göre hayvan hücresine göre düşünülmüş hayvanın şeyini yapıyor. Hayvanlar insana normalde geçemiyor. Ama her nesilde yeni yeni mutasyonlar oluyor farklı farklı. Bir mutasyonu uğrayan hayvanda yaşayamıyor ama insanda yaşıyor hop oraya sıçrıyor gibi. Aslında iyi bir şey çok çeşitli olması. Ama aynı zamanda da bunların herhangi bir tanesinin ya da birkaç tanesinin bireysel klonlanmış olan virüslerin de tamamen etkisiz halde olduğu, enfekte edemediği de olucu yani. Bazıları hatalı üretim. Şimdi bütün bu klonları sekansladılar, dizilimini yaptılar. Birbirlerine kıyaslıyorlar genlerini inaktive edici burada bazı inaktive edici yani o virüsün şeyini düşürecek onu enfekte edecek virüsü deaktive edecek kapatacak bazı mutasyonları gözlemlemiş bu adam birden fazla şimdi bu inaktive edici kısımlarını çıkarıyor yani dedi ya klonların bazıları çalışmıyor inaktive edici o zaman klonu kapatan, virüsü kapatan, virüsü deaktive eden kısımları çıkarayım bakayım ve bu elde ettiğimin artık çalışan bir güçlü bir virüs olması lazım bunu yapıyor ve bu genomu e, hayvanların şeyine e, enfekte enjekte ettiğinde ve hepatit C'nin belirtileri ortaya çıkıyor. Şimdi kanda da ortaya çıkmıştı ve zamanda da kaybolmadı devam etti. Bu da şunu gösteriyor sadece ve sadece hepatit C virüsünün klonlanmış hali yani hatalarından arındırılmış sadece ve sadece hepatit C'nin genomu virüs şey olarak bile hastalığa neden olmaya yetiyor bu sayede şunu anlıyorsun hepatit A hastalığı B hastalığı C ayrı bir şey miydi hani burada onu göstermiş oluyor aslında son bu son adam e, ne adı Rice e, yani sadece ve sadece hepatit C virüsü kendi başına hastalığa sebep oluyor bunu bulabiliyor. E şimdi tabi bunları biliyorum. Virüs var mı yok mu? Thanks to the effective blood, screening programs. blood screening program yani verilen kan Kandan bulaşıyor bu. Başka türlü bulaşma. Okey. E kandan nasıl çıkıyor? birine kan verirken bulaşır ya da işte o kanla ilgili ameliyatlarda enfeksiyonu falan temizlemezsen onu temizle tamam. Aynı şeyleri kullanma okey ama kan e, naklinde ben kan veriyorum bende var mı bilmiyorum yıllar boyunca sessiz kalıyor bunu ben testle yaptığım zaman onu vermiyorum başkasına kan nakli ihtiyacı olan birine gidip benim o virüslü kanımı vermemiş oluyor buradaki dünya bankaları, dünya kan bankalarında bu testin geliştirilmesi bunu sağlıyor bunu kurtarıyor bir de diğerinin bulduğu hangi genom şeyi deaktive ediyor onu bulursan virüse karşı ilaç geliştirebiliyorsun etkili ilaçlar. Ve dünyanın birçok yerinde neredeyse tamamında aslında tamamen e, elimine edilmiş, öldürülmüş, bitirilmiş noktada. Çok etkili antiviral ilaçlarımız var. Nine, yani e, şeyler 95 mı Hepatit C hastalığına sahip olan hastaların Tedavi edilenlerinin yüzde fazlasını iyileştirebiliyoruz. Yani hastaların yüzde %95 95'inin fazlasını iyileştirebiliyoruz bu ilaçlar sayesinde. Milyonlarca hayat, insan hayatını kurtardı bu gelişmeler, bu çalışmalar. Tüm dünyada işte bu hepatit C ile karşı tarama testlerinin kan bankalarına getirilmesi umutlarımızı artırıyor ve sonunda da tüm hepatit C'yi bitirebiliriz. Özetleyecek olursak, e, öncü çalışmaları bu bu seneki şeylerin ödül alanların, virüs virüs enfeksiyonlarına karşı savaşımızda çok önemli bir yerdeler. Harvey Alter'ın yeni bir virüsten ötürü yani burada bir bir şey var. Hepatit B A değil bu. Biz bunları çıkardık ona rağmen hasta oluyorlar. Önce onu gösteriyor. Bir kere uyandırıyor insanları. Kan naklinden sonra hepatit olduğu zaman çoğu hepatit C'den yeni bir şey. Houghton virüsün DNA'sını kullanarak bir test geliştiriyor. Rice da sadece molekül ...moleküler seviyede sadece hepatit C bu hastalığa sebep olabiliyor. Ee, bunu göstermiş oluyor. Teşekkür ederiz istiyor. Şimdi burada sorular alıyorlar. Arada farklı farklı sorular var. Sesi çok duyulmuyor. Bir tane güzel bir soru var. Yine korumayla alakalı. Associated Press'teki adam yine. Güzel sorular soruyor bu adam. Onun sorusunu bir alalım. Bakalım duyulabilecek mi? Bu onlarca yıl önce tabii başlamış bir çalışma buradaki izlediklerimiz bugün ne baktığımızda bugünkü olayların ışığında koronavirüs pandemisi ışığında diyor ki yani bu şu anki bu ödülü vermeniz şu anki bu çalışmanın kendisi de şu anki bu çalışma kendisi şu anda bizim koronavirüs için çalışan koronavirüsü tedavi etmek için onu iyileştirmek için çalışan bilim insanlarına sizce araştırmacılara nasıl bir mesaj gönderiyor Komiteden birine şey yaptı, o Türkiye. Patrick, bugün tabii daha kolay o zamanlara göre. İlk başta neyin bu hastalığa sebep olduğunu tanımlamanız gerekiyor. Altta yatan hangi virüs sebep oluyor? Bugün biz bunu yaptık zaten. Bu zaten başlama noktası ilaçlar için, tedavi için başlama noktası aynı zamanda aşı içinde. zaten hani düşünürseniz altern, mesela Harvey Altın ve ötekinin yaptığı yani biz keşfettik zaten, biliyoruz hangi virüsü olduğunu bir o virüsü de testlerle ama güvenirliği öyle böyle ama şu an bayağı yüksek güvenilikleri bulabiliyoruz, test kısmımız da tamam şimdi nasıl tedavi ederiz oradayız artık ya da aşı. Tabii ki o günden bugüne kadar yöntemlerimiz çok gelişti. O zamanki zamanda çok daha zordu. Burada paralel e, diz, dizileme yapabiliyorum, sekanslama yapabiliyorum DNA'ları için. PCR var, testleri var. Eskiden çok zor olan e, metotları yerine geldi. Komitenin başkanı da bir ekleme yapıyor burada, güzel. Şimdi bunu zaten hep söylüyoruz. Genelde çalışmadan sonra çok onlarca yıllar, on yıllar sonra ödüllerini alıyorlar. Yani ödülü hemen vermiyorlar. Bunun sebebini açıklıyor. Şimdi... Kriter ne? Tüm insanlık için yarar sağlayacak bir şey olmalı ya. E, bunun ne kadar yarar sağladığını görmek için zamana ihtiyacımız var. Belli bir zaman geçtikten sonra ne kadar yarar olduğu ortaya çıkıyor. Bu testler çok uzun zamandır vardı. Ama antiviral ilaçlar yani vir virüs karşıtı ilaçlar. A of this Bunlar bu testlerin sonucu ortaya çıktı. Yani anladıkça ilaç da gelişiyor. This, uh, uh, have been much more evet, ee, bu da önemli. Mesela şeyi biliyorum, bir gene Nobel Kastı duymuştum onu. Ee, bir ödülü ve çok çabuk vermişler zamanında. ya yani çabuk derken bir, bir yıl önceki hemen vermişler. Sonra yanlışlanmış o çalışma. Öyle olunca da geride almışlar mı alamamışlar mı falan o yüzden biraz zaman arası açık. Cidden zaman gerekiyor çünkü sen bu buluşu yapıyorsun. Başkaları bunu tenkit ediyor, eleştiriyor, deniyor, test ediyor. Gerçekten var olduğunu emin oluyorsun. Bir de tek bir şeye vermiyor yani sadece o adamın kan bankasındaki keşfine vermiyor. Teste de tek başına mı? Üçünü birlikte bir çerçeve bir hikaye çizdiği için. Evet burada da yine uzmanlarımıza sorduk. Uzmanlarımızdan bir tanesinden yine e, şey aldık e, sürpriz şimdi göreceksiniz e, bir video mesajı da bu buluşun Hepatit C'nin e, bu, bu Nobel Ödülü'nün Tıp Nobel Ödülü ile ilgili yorumunu istedik kendisinden. E, şimdi onu izliyorsunuz. Bu yıl Nobel Tıp Bilim Ödülü e, Hepatit C virüsünü e, bulan ekibe daha doğrusu birbirinden ayrı ayrı buluşunda rol oynayan kişilere verildi, 3 kişiye verildi. Hepatit C virüsü gerçekten enfeksiyon tarihinde çok örnek alınacak bir hikaye. Çünkü çok karmaşık bir virüs ve immün sistemimizde de çok karmaşık bir ilişki kuruyor. Dolayısıyla ilk olarak virüsün bir e, hepatitli hastanın serumundan izole edilmesi, adının konulması ve genomunun tanımlanmasını takip eden süreç bize çok şey öğretti. 1992 yılından önceki kan nakilleri, e, intravenöz ilaç kullanımları gibi risk faktörleriyle yakın ilişkili olarak e, bulaşan ve o tarihlerden itibaren e, tanışmaya ve tanımaya başladığımız virüs gerçekten çok ilginç. Bunu ilginçliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi immun sistemimizden kaçabiliyor. Yani hepatit C ile karşılaşan kişilerin ancak %15-20'si kendi doğal bağışıklıkları ile virustan kurtulabiliyor. Öte yandan virusta ilgili aşı geliştiremeyeceğimizi anlamamız virüsü iyice tanımamızla birlikte e, ortaya konulmuş oldu. Dolayısıyla kan ürünlerinin taranması ve virüsün insandan insana bulaşmasının engellenmesini sağlayacak ilaçların bulunması dışında başka bir yol kalmamıştı elinde bilim dünyasının. Böylece 1989'da ilk kez virüsün izole edilmesi sonra peşi sıra Nobel ödülünü alan diğer araştırıcı olan Rice tarafından genomunun açıkça ortaya konulmasıyla birlikte virüsü nasıl iyi edebileceğimiz, nasıl tedavi edebileceğimiz konusunda çok ufuk açılmış oldu önümüze. İki şey ile bugün bu virüsün neredeyse eradike edilme noktasına gelmiş durumdayız. İlk kez aşısız olarak bir virüs neredeyse eradike edilme durumuna geldi. Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi tanısal testler. Tanısal testlerle kan ürünlerinin, riskli ürünlerin taranabilmesi ve infekte kişilerin bulunabilmesi. Bu kan testlerinin, yani virüsün varlığını gösteren kan testlerinin yanı sıra 2014 yılından itibaren de böyle tuğla tuğla üstüne konularak yapılan buluşlar, çok önemli bir ufuk açtı ilaçlar konusunda konusunda elimiz konusunda önümüzde. Bu da e, virüsün çeşitli yönlerine yönelik e, direk etkili ve e, bazı proteinlerine bazı fonksiyonel birimlerine yönelik direk etkili tedavilerin bir arada kullanılmasıydı ve bu tedaviler başlangıçta Yan etkilerle bazı sıkıntılar verse de tedavi oranları çok yüksekti ama tedavi edici olma potansiyelleri çok yüksekti. Son yıllarda bunlar iyice geliştirilerek hem yan etkileri azaltıldı hem de bugün %90-95'lik bir iyilik sağlamalarından söz edebiliyoruz. O zaman test edip tespit ediyoruz, bulaşma zincirini kırıyoruz ve test edip tespit ettiğimiz insanları erkenden tedavi ederek çok kronik müzmin seyreden ve müzmin seyrettiğinde karaciğer sirozu ve siroz nedeniyle ölüm karaciğer kanseri ve kanser nedeniyle ölümlerin ya da karaciğer nakilleri gereksinmelerini çok azaltmış oluyoruz. Bugün dünyada 71 milyon kişi de hala var ama verebileceğimiz tedavilerle erken aşamada yakaladığımızda kötü gelişmelerin önüne geçeceğimizi biliyoruz. Her yıl hala yaklaşık 400 bin kişi ölüyor ama bu ölümlerin de uygun yaklaşımla engellenebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla hepatit C bizim önümüzde bulunmasından itibaren 90'dan günümüzde kadar gelişen süreçte baş edilmesi mümkün gibi görünmeyen bir süreçle bile bilimin nasıl adım adım gelişmelerle e, sonlanma noktasına hastalığı getirdiğini göstermesi bakımından çok önemli. Evet uzmanımıza teşekkür ederiz. Böylece de Nobel yayınlarımızın aslında e, sonuna geldik. Güncel e, durumları yakalamaya çalışıyoruz aslında arkadaşlar ama bazen... E, Yayınlanma zamanlarıyla ilgili ya da bizim kendi çünkü biz iş olarak yapmadığımız için gelecek birimde, hobi olarak yaptığımız için aslında işimizden, okulumuzdan arta kalan zamanda yaptığımız için bir şekilde uymayabiliyor kendi programımıza. Ama biraz zaman geçtikten sonra işte mesela bu, bunlar ne zaman oldu? Bir hafta falan gecikmeyle size aktarmış oluyoruz bunları. Zaten güncelliğini kaybetmedi. Ee, anonsu kaçırdıysanız da bizden dinlemişsinizdir umarım. Hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Diğer yayınlarımızı da kaçırmayın. E, abone olarak, çana basarak haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.